İrrasyonel sayıların yaklaşık değerini bulma örneği. Aşağıdaki sayı doğrusundaki hangi nokta karekök 43'e daha yakındır? Yani 43'ün pozitif karekökine yakın olan nokta. İsterseniz videoyu duraklatın ve sadece buna bakarak A'nın ve B'nin yaklaşık olarak hangi sayılara denk geldiğini bulmaya çalışın. Sonra da bu sayılardan hangisinin 43'ün pozitif kareköküne daha yakın olduğunu düşünün. Hadi önce siz bir bakın. Sonra beraber bakacağız. Durdurdunuz mu? Hadi şimdi birlikte bakalım. A noktası 6,5 ile 6,6'nın orta noktasından biraz daha ileride gibi görünüyor. Orta nokta neresi? Aşağı yukarı buraya denk geliyor orta nokta ve 6,55'e eşit. Tahminen A yaklaşık olarak A yaklaşık olarak 6,56'ya eşit gibi görünüyor. a yaklaşık eşittir 6,56. Karesini alalım. Bakalım ne çıkacak? 6,56 çarpı 6,56. Tabi hesap makinesi kullanabilsek yazardık kök 43'ü. Sonucu bulurduk. Ama bunu yapmak istemiyoruz. Daha doğrusu soru bizden bunu istemiyor. O yüzden hesap makinesi kullanmıyorum. Evet. 6 kere 6, 36, 6 kere 5, 30, artı 3, 33 etti. 6 kere 6, 36, artı 3, 39 yapar. Şimdi geldik buradaki 5'e. Buraya 0 yazıyoruz. 5 kere 6, 30, elde var 3. 5 kere 5, 25, elde 3 vardı, 28 oldu. 28. 5 kere 6, 30 artı 2 eşittir 32. Şimdi burada 1, 6 daha var. 6 çarpı 6,56'nın ne olduğunu zaten hesapladık. 39 eşit. Bu kez 20 0 yazıyorum. Burası da 6, 3, 9, 3. Şimdi hepsini topluyorum. Kaç ediyor? 6, 3, 9, artı 8, 17, artı 6, 23. Bakalım, 2 artı 3 eşittir 5. Bir 5 daha var, 10 eder. Bakalım, burası 13. Burası da 4 oldu. Virgülden sonra bir, iki, üç, dört rakamımız var. Bir, iki, üç, dört. Demek ki sonuç 43 virgül 0336'ymış. Yani 43'e baya yakın. 43'e baya baya yakın. B karenin ne olduğunu bile düşünmeden A kare daha yakındır diyesim var. Ama yine de deneyelim. B'nin nerede olduğunu düşünelim. Aslında B'ye bakmak zorunda bile değiliz çünkü A kare 43'e bayağı yakın. Üstelik zaten 43'ten büyük. Yazayım. Eğer tahminimiz doğruysa, A yaklaşık olarak 6,56'ya eşit. Şunu yazayım. 6,56'nın karesi 43,0336'ya eşit. Ve bu zaten, zaten 43'ten büyük. Ya da şöyle diyelim. 6,56 43'ün pozitif karekökünden zaten büyük. A, 43'ün kareköküne bayağı yakın, hatta ondan biraz büyük bile. Peki B nerede? A'dan daha büyük bir noktada. Yani B gerçek değerden daha da uzak. B'nin karesi bizi 43'ten iyice uzaklaştıracak. O halde B'yi eleyebiliriz. Böylece bir sürü hesap yapmaktan kurtulmuş oluruz cevabımız A. A 43'ün kareköküne epey yakın bir değer.